Merhabalar. Merhabalar. İstanbul'un peki aklını düşünüyorsunuz. Güzel düşünüyorum çünkü Fatih Sultan Mehmet müjdelenmiş Efendimiz tarafından. O fethetti orayı ve çok da güzel oldu. İkincisini de Ayasofya konusunu çok sevdim. 90 senedir kapalı olduğu halde ikinci Fatih geldi açtı. İbadethane olarak kullanmaya başladık. Çok. 53'tü galiba değil mi? 1453 yılında İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. İstanbul'un fethi kaç yılında oldu? 1453. Bununla İstanbul'un fethi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Sebep olanlardan Allah razı olsun. 1453. Peki İstanbul'un fethi hakkında düşünceleriniz ne verdi? İstanbul'un fethi ile alakalı evet. bir çağın açılacak bir çağın kapanışı. E, bu... Ben çok memnunum İslam alemiyle ilgili, Allah sonumuzu ayrı etsin diyorum. 1453 Merhabalar kolay gelsin. Merhaba. Siz bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. İstanbul'un Fethi Yılı. 1453 Peki, İstanbul'un Fethi hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul'un Fethi hakkındaki düşüncelerimiz, duygularımız, hani çok güzel, keşke biz de o yıllarda yaşamış olsaydık, o fetihte olmuş olsaydık diye düşünüyorum kendi adıma. Güzel bir şey duydu ya. Güzel bir duygu ya. Ya yani bir devrin kapanışı, yeni bir devrin evet. başlangıcı diyorsunuz. Evet, tabii. Tabii. Teşekkür ederim.